Arkadaşlar Bugün Sizler Birlikte Brow Stars Logosu Çizeceğiz Yani Hani e, Brow Stars Şöyle Bir Logosu var ya 10.000 Kupada 13.000 Kupada 15.000 Kupada Onun Bugün Sizler Birlikte Normal Bildiğiniz Brow Stars'ın Kendi Logosunu Çizeceğiz e, Bu Arada Ben Bunu Çizmek için Şöyle Şu Yandan Bakacağım Çünkü Tam Bilmiyorum Nasıl Olduğunu bunun ekranını yansıtmama gerek yoktur herhalde. Zaten biliyorsunuzdur çünkü Rostars'ın. Eee, Pergemi falan da getirdim her şeyimi. Şimdi şunu şöyle bir açalım altına. Altına açalım. Aç Bir dakika daha küçük bir kalem olması lazım ama daha küçük de yok ki şimdi bende ne yapacağız? Bir bu var bu da belki büyük gelir Ha çıkıyor mu bu tamam tamam bir dakika bir dakika çıkartıyorum Bastır bastır bastır Bakın Bakın Şöyle Şöyle tamam Şimdi yapabiliriz Kapağın hadi Şimdi bir tane yuvarlak çizimiyle başlıyorum Önce Şöyle Bir şey yaptım. Şöyle bir şey. Bu zaten ee, kafa arkadaşlar. Roll logosundaki Snogos'un kafa tası biliyorsunuz. Bir dakika. Ha, iki dakika olmuş daha. Tamam tamam tamam. İki dakika olmuş. Tamam. Devam ediyorum. Orada çok küçük bir ağzı var onun öyle. Kafa tasındaki. Evet. Şunu da yapıyoruz. Ve bu. Kafatasını bu şekilde çizdik arkadaşlar. Ee, bu şekilde. Şöyle. Şimdi sırada burnunu falan çizeceğiz. Daha boyaması var. Her şeyi var. Oo, her şey. Bu var. içini boyuyorum. Ya kurşunla boyasak da bir şey olmaz. Ben şimdi arkadaşlar. Benim yaptığım bu masada birazcık çizikler var. O yüzden yamuk çiziyorum arada bir. Ya kafatasını da aynı şekilde öyle yaptım. Evet. Şu göz içlerine de boyalım. Şu anda şöyle söyleyeyim size bir %5'i falan tamamlandı. Öyle bir şey. %5, %5, sadece %5. Evet elimden göremiyorsunuz şu anda nasıl yaptığını. Ama videonun sonuna kadar dikkatli izleyin arkadaşlar. Bunu daha önceki bir arada videosunda da söyledim zaten. Yazmıştım açıklama kısmına. Elime giriyordu. Uzun kalemle kullanmak zor ama bende kısa kalem yok ki. Şöyle Tamam ee, Şu kadar bir şey oldu Şöyle bir gözü tamam bir gözü Bir gözü oldu Doğa kenarlıkları Çerçevesi falan bir sürü işi var bunun. Boyamasını en sona bırakalım Arkadaşlar Video'nun çok uzun olmaması gerekiyor, o yüzden hızlı hızlı yapıyorum biraz. Hadi. Daha çok var, daha çok var. Yani kısa da değil, uzun sürüyor, bayağı uzun. Evet, iki gözünü tamamladım. Şu an da şöyle, iki gözü tamam. Şimdi, of, en zor yerine geldim mi geldim? Burada bana cetmer gerek. Ee, Yo, gerekmiyor. Gerekmiyor, bir dakika. Şurada etrafına da daresim çizelim. Şöyle, şöyle, şöyle. Hadi bitiş hadi. Tamam. Sırada dikdörtgeni çizeceğiz. Ee, şöyle olsun. Birincisi şöyle olsun. İkincisi şöyle olsun. Şöyle. Ee, dördüncü böyle böyle sonra böyle böyle böyle evet en zor kısmını atlattım ve böyle evet şu şekilde oldu kenarlıklarını da e, yaptık kenarlıkları Şöyle. Evet devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi kanatları çizeceğim. Kanatların ne olduğunu göreceksiniz az sonra. Ve ee, birkaç şöyle. Arkadaşlar ben burada bu logoyu Google'dan buldum. Yani o yüzden iki de bir de bakıp bakıp duruyorum. Bilgisayardan bakarak yapıyorum. kanat biraz zor ama kanat çok kolay değil yani. Şöyle. Kanatlar da bu şekilde. Evet. Bu sol kanat. Bu da sağ kanat. Şöyle. Şurada. da geldik. Bo Yok. Bir dakika. Kaçları var. Kaçları var. Boyamaya da hemen geçmemiz lazım. Çok uzun sürmesini istemiyorum. Videonun o yüzden hızlı hızlı tamamlayalım. Şöyle evet. Kaçlarını da yaptık. Onlar da şu şekilde şurada. Bir tanesi burada bir tanesi de burada. Boyama. Sıra da boyama var. Eee zaten Brawl Stars Logosu'nun rengi sarı olduğu için sarıyı alıyorum. Sarım küçülmüş çünkü ben bu kalemi çok açtım. Arkadaşlar ben böyle her gün hep resim çiziyorum evde. Her gün resim çiziyorum. Güzel de çizelim normalde ama masa aralıklı olduğu için yamuk oluyor. All Stars. Şöyle şuralarını boyuyorum. Yetiştiremezsek bir tane daha video çekelim arkadaşlar. Bundan. Şöyle. Hadi. Görüyor musunuz? Boyadım şurayı. Kenarlarını yaptık. Kenarlarını yaptık. Devam ediyoruz. Ucu bitmek üzere. Çok az kaldı. Açacağım şimdi kalın. Evet. Şöyle. Tamam. Evet, cyan içinden sarıyla boyuyorum. Görmüş olduğunuz gibi bir şey olmuyor. Cyan içinden sarıyı da geçtim. Etkilemiyor yani. Siyah çünkü şap bir renk arkadaşlar. Yani ona hiçbir şey olmaz. Maviyle de geçebilirsiniz. Kırmızıyla da geçebilirsiniz. Yani siyahı hiç bozamazsınız renk olarak. Diyorum. Evet diğer videoda gelecek şimdi birazdan devamı. Bir 12. dakikaya kadar şöyle yapalım. Ondan sonra gelecek devamı. Ee, orada video size gelmişken siz rızarken, yani video yüklenirken ben bir tane daha çekeceğim arkadan. Devamlı olacak. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Bitti. Kalem crash. Aç aç küçüldü kalem artık iyice küçüldü. İyicemiş. Heh. Şimdi oldu. Devam edelim. Hadi göreyim seni. 11.50 mi? Atma. Şaka. Şaka şaka şaka şaka olmaz. Hayır. Bakın şu kafatasının tamamını boyayayım. Öyle devamı gelecek. Öyle devamı gelecek. Hadi hadi. Bir dakika. Hata bende aslında çok büyük yaptım. Kapatasın. Bakın bu benim flash'im arkadaşlar. Bu benim flash'im. Evet burada bırakıyoruz videonun devamı gelecek şimdi ben bunu YouTube'a ekleyeceğim ve izlemeyi unutmayın